Ben Esma, Atalima. hoş geldiniz. Bugün sizlere bu üzerimde görmüş olduğunuz tatlı ceketin nasıl dikildiğini paylaşıyorum. Ben bu ceketi geçen sezon Zara'da 400 liraya görmüştüm. Kalıbı ilginç geldi çünkü kol kalıbı biraz farklı. Yarasa kol gibi duruyor ama altında ek bir parçası var. Kolları da fırfırlı. Çok hoşuma gitmişti. Hem de ilginç gelmişti. Birkaç fotoğrafını çekmiştim. Hemen onları da şimdi sizinle paylaşıyorum. Çok hoşuma gittiği için ben de dedim bunu hemen model avcısı serisine eklemeliyim. Ve şimdi dikme fırsatı buldum. Ekranda görmüş olduğunuz resimlerde zaten o sezon çıkan modele ait. Tabii ki de yakabının rengi ve fermuarlarının dokusu aynısı değil birebir. Ben biraz farklılık yaptım. Ama bu halde gerçekten çok sevimli oldu. Ve giymeye doyamayacağım herhalde. Eğer ceketin nasıl dikildi görmek isterseniz hadi şimdi videoya geçelim. İlk olarak kumaşımdan söz edeyim. Çok farklı bir kumaş, değişik bir dokusu var, çok yumuşak ve delikli, polyester ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim. İsmini inanın hiç bilmiyorum. İkinci olarak da kalıptan söz edeyim. Ben mağazada gördüğüm ve fotoğraftan da anladığım kadarıyla bir kalıp çıkarttım. Bu kalıbı vermiyorum çünkü çok basit. Bu kalıbı herhangi bir üst kıyafetinize olduğunuz gibi koyarak kol hatlarının kenarlarından buna benzeterek çıkarabilirsiniz. Dış çizgiler arka kalıbın çizgileri, iç çizgiler ön kalıbın. Cep çizdim ve kol altına gelecek bir ek parça daha çizdim. Son olarak kol parçasının devamına ne kadar uzunlukta bir fırfır istiyorsak onun iki katı kadar bir kumaş keseceğiz. İlk olarak kumaşı önüme alıyorum, ikiye katlıyorum. Üzerine kalıbı yerleştiriyorum. ceketin ne kadar uzunlukta istiyorsam ona göre alt taraftan boşluk bırakıyorum. Evet, bardakla sabitliyorum. Siz de bunu uygulayabilirsiniz. Çok işe yarıyor keserken. Şimdi kalıbın tüm çevresinden kumaşa kesiyorum. arka bedendi. Şimdi ön kalıp için kalıptaki fazlalıkları keseceğim. Ve iki tane ön parça keseceğim. Arka bedeni önüme alıp ceketin boyunu ayarlıyorum. Kalıbı yerleştirdikten sonra tüm çevresinden kesiyorum. Sonra ön bedene cebin yerini işaretliyorum. Şimdi önüme yine iki kat kumaşı serdim. Klapa hazırlayacağım. Klapa için ön kalıbı kullanıyorum. Kumaşı ön kalıbın cep yerine kadar getiriyorum ve çizmeden pratik bir şekilde kesiyorum. ona parçaları birbirinden ayırıyorum. Şimdi arka beden için pervaz keseceğiz. Ön beden için klapayı ne kadar genişlikte yaptıysak pervazı da omuzdan başlayarak aynı genişlikte yapacağız. da dairesel bir şekilde göz kararı kesiyorum gördüğünüz gibi hiç çizmeden pratik kesim yapıyorum şimdi astar parçalarını keseceğiz ön bedeni ve klapayı önüme alıyorum klapanın dışında kalan kısımları astar kumaşından keseceğim santimetre fazla dikiş payı veriyorum ve dümdüz aşağıya kadar kesiyorum. şekilde ön astar parçalarını kesmiş olduk. Eyvah deprem oldu. Şaka şaka <gülüyor> kamera sallandı. Kameraya çarpmışım. Şimdi bir astar parçası da arka beden için kesiyorum. Arka bedenin aynısı. Sadece pervas kısmına bir santimetre dikiş payı hesap ederek çıkardım. <gülüyor> Böyle iki tane parçam var bu parçalar fırfır için. Uzunluğu fırfır boyunun iki katı kadar. Genişliği ise size kalmış. Kumaşın büzülmesine göre kol genişliğinin bir buçuk ya da iki katı kadar kesebilirsiniz. Bu kumaşı büzüp kola yerleştireceğiz. İkişer tane de bu şekilde parçam var. Biri astardan, diğeri de diğer kumaştan. Kol altına girecek ek parçalar bunlar. Şimdi dikime geçelim. İlk olarak cep dikimi ile başlayalım. Cep için bir parça keseceğiz. Bu parçanın genişliği cebin boyu kadar olacak. Parçanın boyu ise cebin genişliğinin en az 10 katı kadar olmalı. Siz uzunca bir parça kesin, sonradan kısaltırsınız. Parçayı yüz yüze bakacak şekilde ön bedenin üzerine yerleştiriyorum. Aşağıda kalan kısım cebin genişliğinden fazla olmalı, yukarıda bıraktığımız kısım ise cebin genişliğinin iki katından fazla olmalı. İlk olarak bu gösterdiğim yerden düz dikişle dikiyorum. Daha sonra bu diktiğim yerin içini keserek boşaltıyorum. Kenarları daha rahat dönsün diye küçük çıtlar atıyorum. Bu parçayı boşluğun içinden geçiriyorum. Şimdi arka yüzündeyim. Parçaları katlayacağız. Önce içe sonra dışa doğru katlıyorum. Kıvrılan bir yerin olup olmadığını kontrol ediyorum. yüzeyden iniliyorum. Çünkü dikişi o taraftan yapacağız. Atlama işlemini diğer tarafa da yapıyorum bu iki parçanın tam ortada olmasına özen gösteriyorum düz kısmına çevirdiğimizde görüntü bu şekilde olmalı çevresinden 1 mm kenarından düz dikişle dikiyorum sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi yine arka taraftayım. Şimdi cep torbasını astardan keseceğim. <gülüyor> yerleri birleştirerek düz dikişle dikiyorum. Daha sonra ön bedene dokunmayacak şekilde sadece cep torbasının çevresini düz dikişle birleştireceğim. Modelde böyle bir dikiş vardı. Onu da yaptım. Cep torbası da bitince bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi biraz fazla kesmişim. Hemen geçici bir dikiş ile dikip kenarlarını makasla temizliyorum. Kol altı için böyle bir parça kesmiştik. Bu parçanın düz kısmı kol tarafına, sivri olan kısmı beden tarafına gelecek. Bu parçayı yüzü yüzüne bakacak şekilde ön bedene dikiyorum. Bu şekilde açarak dikmek daha rahat olur. sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi iki ön bedeni önüme alıyorum. Arka bedenin tersi bana bakacak şekilde üzerine yerleştiriyorum. Omuzlarından kola kadar düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra önüme açıyorum. Ön ve arka bedeni. Daha önce hazırladığım fırfır için olan parçayı büzerek buraya dikiyorum. Daha detaylı bir büzme işlemi için Büzgü Nasıl Yapılır adlı videomu yukarıdaki karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Daha sonra altta kalan kenarları büzüyorum. Boşta kalan kenarı içeri doğru yerleştirdiğimde fırfır görüntüsü şimdilik ortaya çıkıyor. Şimdi elimde bir fermuar var bu fermuar mont için uygun en alt kısmı ayrılıyor fermuarın tersi bize bakacak şekilde dişlileri de zıt yönlere bakacak şekilde ön bedenin kenarlarına yerleştiriyorum ve düz dikişle dikiyorum. <gülüyor> parçasını hazırladım bu kısmı göstermedim çünkü aynı cekette yaptığımız gibi hiçbir fark yok. Bir tek pervaz ve klapayı astara eklemek gerekiyor. Bunun dışında ceketi diktiğimiz ile aynı şekilde dikiyoruz. Şimdi bu parçayı ters çeviriyorum. Daha sonra içine az önce diktiğimiz dış beden parçasını yerleştiriyorum. Kasının ve fermuar bölümünün birbirinin üzerine geldiğine emin oluyorum. Bu gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Daha sonra tersine çeviriyorum. Aslında düzüne kenar kısımları düzeltiyorum. sokuyorum ve astarın kol parçasını buluyorum İkinci olarak da dış bedenin kol parçasını içeriden ters çevirerek çıkarıyorum şimdi tek yapmam gereken şey kol altlarını bulup hizalamak bulacağıma eminim burada bir yerlerde olmalı fazla uzağa gitmiş olamaz <gülüyor> ve sonunda buldum Şimdi onları hizalıyorum. Daha sonra kol uçları ile karşı karşıya gelecek şekilde sabitliyorum. diğerlerden düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi kol parçalarını olması gerektiği yere düz tarafına çeviriyorum. starlaması başarıyla sonuçlandı. Muazzam bir görüntü oldu. Şimdi de bu alt açıklıktan tüm ceketi ters çeviriyorum. Yan dikişlerin birbirinin üzerine gelmesine özen gösteriyorum. Ediyorum. Şimdi bu gösterdiğim yerden düz dikişle dikiyorum. Küçük bir yerden açıklık bırakacağım. Sadece bu küçük açıklıktan tüm ceketi içinden çıkararak düzüne çeviriyorum. ile kapatıyorum ve son olarak fermuarın iki santimetre kenarından tüm ceketin çevresini düz dikişle dikeceğim spor bir görüntü olsun diye bu işlemden sonra da ceketi bitirmiş olduk dikecekleri şimdiden kolay gelsin ve beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.